Hangi fonksiyonun x eksenini kesen noktası yoktur? Yani hangi fonksiyon x eksenini kesmez? Bu soruya cevap arayacağız. x eksenini kesen nokta demek, tahmin edebileceğiniz gibi fonksiyon ve x ekseninin kesiştiği nokta demek. Peki bu nokta niye önemlidir? Bu noktada ne olur? Bu noktada fonksiyon x ekseniyle kesiştiği için y değeri sıfır olur. Ya da fonksiyon y'ye eşitse fonksiyonun değeri de sıfır olacaktır. O halde, fonksiyon sıfıra eşit olduğu zaman, x ekseni ile kesiştiğini biliyoruz. Soruya geri dönecek olursak, aynı soruyu, hangi fonksiyon hiçbir zaman sıfıra eşit olmaz diye de sorabiliriz. Şimdi tek tek fonksiyonların üzerinden geçelim. f x eşittir, x kare artı 5. Bu fonksiyonda x kare ifadesi var ve x kare her zaman negatif olmayan bir değer alacaktır. Yani ya 0 ya da 0'dan büyük bir değer alacaktır. O halde, x fonksiyonu x karenin 0 değeri için 5'e, x'in diğer değerleri için de 5'ten büyük bir sayıya eşit olacak. f büyük eşittir 5 yazabiliriz. Sonuç olarak diyebiliriz ki, x fonksiyonu hiçbir zaman 0'a eşit olmayacaktır. Eğer bana inanmadıysanız, gelin şimdi sağlamasını yapalım. f'i 0'a eşitleyelim ve x'in değerini bulmaya çalışalım. 0 eşittir x kare artı 5. İki taraftan da 5'i çıkaralım, eksi 5 eşittir x kare kaldı. Şimdi de iki tarafın karekökünü alacağız. Reel yani gerçek sayılar arasında eksi 5'in karekökün eşit olabilecek bir sayı yoktur. O halde x fonksiyonunun x eksenini kesen bir noktası da yoktur. Diğer fonksiyonlarla devam edelim. Unutmayın, x eksenini kesen bir nokta için fonksiyonun sıfıra eşit olması gerekiyor. Verilen bu tabloda g fonksiyonunun x'in sıfır değeri için sıfıra eşit olduğunu görebiliriz. Yani g fonksiyonu x eksenini sıfır noktasında kesiyor. Grafikte verilen h fonksiyonu içinse x eksenini kesen noktayı bulmak çok daha kolay. Bu noktada h fonksiyonu x eksenini kesmiş ve bu noktada da x eksi 6'ya eşit. Sonuç olarak son iki fonksiyonun x eksenini kesen noktaları vardır diyebiliriz.